<gülüyor> evet oğlum <gülüyor> Evet halı sahanın Oğlumla bugün Halı sahayı Halı sahayı çok merak ediyordu oğlum hmm, Çok güzel bir yer Hadi aşkım gidiyoruz. Oğlumla bugün spor parkına geldik. Bakalım. Oğlumla bugün... Spor parkındayız. Biraz kaydırakta kayacağız. Salıncağa bineceğiz. Burası da yeşil saha. S çocukların spor yaptığı yer. Halı saha. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Gel. Mehmet Ayaz, bana bakar Allah aşkım. Bay bay. Bay bay. Mehmet Ayaz babası ve ben bugün oyun parkına geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> Halı Sahay'a geldik. <Gülüyor> oyun oynayacağız. Hangı takım? O da bir sporcu olacak. Askara. Hayır, hayır. Hadi. Ben de geceğim. Nerede bulacağım? Ben birinciyim. Bunu söylemedim. Evet. Oğlum diğer kaydırak da kayacak. O tarafa gidelim bakalım. Hadi. Hoppa. Hoppa. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor>